Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabındaki üçgende benzerlik konusunun kelebek benzerliği ile alakalı kazanım testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Evet, diklikler verilmiş, 12 9 6 verilmiş, x isteniyor bizden. Öncelikle Pisagor bağıntısından x isteniyor ya. Yani şuradaki parçanın belli bir parçası isteniyor. Bu bütün bulunabilir mi? Bulunabilir. Burası kaç? 15. 9 12 15 3 4 5'in katından dolayı. Sonra sayılara bakacak olursak hocam bir de 90'lara bakacak olursak her ikisi de aynı doğruya dik. O zaman şunlar birbirine paralel midir? Evet e, paralellik var. Bir de ne var burada? Kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 12 bölü 6. Evet 12 bölü 6 2 bölü 1'dir. Yani burası 2K iken burası K'dır. Toplamda 3K 15'e eşit. K'yı buradan 5 buluruz. A bizden X isteniyor. O da 2K. O da kaç yaptı? K yerine 5 yazarsak 10 yapar. Evet birinci soru. Böylelikle ne çıktı? C'han çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da arkadaşlar kelebek benzerliği var ama oran yok. Öncelikle bir oran bulmalıyız. E şurada ne var aynı zamanda? Şuraya bakacak olursak şunlar birbirine paralel. Paraleller şuraya doğru seviliyor. Şurada bir temel orantı var mı? Var. 4 bölü 4 artı 6. Yani 4 bölü 10. 2 bölü 5 yaptı. Hocam şunun tamamının oranı 2 bölü 5. Burası 2K iken burası 5K mı? Evet. E şimdi şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliği 2K bölü 5K yukarıdan aşağıya. A'nın doğru üstünde 2 bölü x'e eşittir. K'lar gitti. 2'deki 2 ise x'teki de, de 5'teki de 5 olmak zorunda. Yani 5 buluruz. İkinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. Sayılara bakacak olursak. Hocam kelebek var. Sakın burada kelebek yok. Şunlar paralel değil. Neler paralel verilmiş? Şunlar paralel verilmiş. Paralel doğrular arasındaki kelebeğe bakılır. E, bunlar kelebek verilmiş. Kelebekteki oran 3 bölü 5. Hocam 3 bölü 5 buraya mı yazacağız? 3 bölü 5 buraya mı yazacağız? Tabii ki buraya yazacağız. 3K'ya 5K. Sebebi nedir? Çünkü bunlar işin içinde var. Bunlar eşit verilmiş. 3K ise o zaman burası da 3K. E sonra. Şimdi şununla da şu birbirine paralel değil mi? Yani X büyük üçgende ya. Büyük üçgendeki temel orantıya girişeceğiz. Hocam 3K'nın 5K'yı oranı eşittir. Sivilen yer burası. Şu bölü tamamı. Yani X bölü X artı 8 olacaktır. X bölü X artı 3 artı 5. Yani X artı 8 yaptı. Şunlar gitti. 5X eşittir. 3X artı 24. 2x eşittir 24 x de böylelikle kaç çıkar 12 çıkar arkadaşım. Evet cevabı ne bulduk 12 bulduk yani 3. soru C oldu. Geldik bir sonraki soru ya. 4. soru ne demiş 4. soruda uzunlukları belirtilen evet mavi çizgi 4 olarak verilmiş. Kırmızı çizgi 6 siyah çizgi 8 ve yeşil çizgi de 9 verilmiş. Bu şeklin üst ve alt kenarları paralel olduğuna göre küçük üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Bunun çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunlar da birbirine paralel verilmiş. Burada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran yukarıdan aşağı 1'e 2. Hocam iken, 2A aynı doğru üstünde. iken, 2B aynı doğru üstünde. E burası yeşil 3A. 3A 9 verilmiş. A'yı 3 bulduk. A'yı 3 olarak yaz. Sonra hocam 3B kırmızı. Yani 3B burası 6 verilmiş. B'yi de kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. B'de 2 çıktı. Şimdi benden bu üçgenin çevresi isteniyordu. O zaman çevre 2, 3 ve 4'ün toplamı isteniyor yani benden. Topladığımız anda kaç çıkıyor? 9 çıkıyor. Yani dördüncü soru akçay oldu. Geldik 5'e. Şimdi şunlar birbirine paralel verilmiş. Şu ama tamamı. Bu doğru olarak verilmiş ya. Bf. Evet. E şimdi burada hocam bir kelebek var diyebilirsiniz ama kelebekte bir oran var mı? Yok. Öncelikli olarak oran bulmalıyız. E ne yapacağız burada? Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine paralel. Burada bir ort taban çıktı mı çıktı. Ya da 1 bölü 2. 1 bölü 2 dolayı alt diyebilirsin. Ya da direkt Eşitlik olduğunda artık orta tabanı biliyorsun. 12 ise burası 6. E artık şimdi de buradaki kelebeği kullanabilirim ben. 6 bölü 4 yukarıdan aşağıya aynı doğru üstünde x bölü 2'ye eşittir. Yarısı olmuş yarısı olacak. X'i de böylelikle 3 olarak buluruz. Yani cevap denizli oldu. Beşinci soruda geldik 6'ya. Hocam kelebek nerede uçuyor? Nerede avada uçuyor? Bir burada kelebek var. Bir, Bir burada kelebek var. 2 başka kelebek var mı? Sanırım yok. Şimdi x için içine giriyor ya. Yani x işin içine nerede giriyor? Hocam büyük kelebekte işin içine giriyor. Onu sonraya bırakayım. Şuradaki küçük kelebekte öncelikle şuradaki kelebekte bir oran var mı? Var. Nerede bu oran? İşte bu. Aynı doğru üstünde 18 bölü 9. Hocam yukarıdan aşağıya 18 bölü 9 oran var. Yani kaça kaç oran var? 2'ye 1 oran var. 18 bölü 9 eşittir 2 bölü 1. Hocam 16 ise burası 2'ye 1 oranına 8 yapacak. Ve aynı doğru üstünde... Burada şunu yazabiliriz. Şunu yazdık. Tamam. Bir de şu kelebekteki oranda şurayı da yazabilir miyiz arkadaşlar? Yazabiliriz. Burası 2A iken. Buraya da A yazabilir miyiz? Yazarız. Sonra ne yapacağız peki? E hocam sonrasında da şuradaki kelebeğe bakacağız. Buradaki kelebekte bir oran var mı? Var. Şu A'ları da yazmama da gerek yokmuş. Buradaki mavi kelebeğe dikkat et. Mavi kelebekteki oran kaç? Hocam aynı doğru üstünde. Bu doğru üstünde yani. 12 bölü 15 değil mi? Evet. 12 bölü 15 eşittir. Yukarıdan aşağıya oran 12 bölü 15 16 bölü 8 artı x 16 bölü 8 artı x'e eşittir. 3'e bölsen 4 3'e bölsen 5, 4'ler 16'lar sadeleşti. 4 yaptı 4 kere 5 20. 20 8 artı x ise x'de böylelikle 12 çıkar. Yani cevap edremi çıktı 6. soruda. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda oranlı bölen nokta testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.